Kıymetli dostlar, merhabalar. Biliyorum, çoğumuz koronavirüsüyle acaba yakalanacağız mı, acaba ne olacak, acaba öldürücü mü gibi birçok nedenle çoğumuz eve kapanmış durumdayız. Ama biz koronayla mücadele yöntemlerini öğrendiğimiz için gerekli dezenfektörsünü yaptıktan sonra yollara düştük ve görevimizin başındayız. Aynı şekilde burada olan olmayan tüm uzmanlarımızda sizlere endişe, kaygı, panik, bozukluk gibi birçok konuda psikolojik destek ve danışmanlık vermeye karar verdik. Bundan dolayı evlerinizde canınızı sıkan, mutsuz eden, e, bireysel olur, ailevi sorunlar olur, bize bir soru sormak isterseniz... Mayla Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ni aramaktan ve seans almaktan çekinmeyin. Unutmayın sorunlar her zaman var olacak ama bizim elimiz armut toplamıyor. Bizim elimiz şampiyonluk kupalarını kaldırıyor. Hoşça ve dostça kalın. Sizlere yardıma hazırız efendim. Kendinizde ve sevdiklerinizde barışık kalın.